Bir şaholu için dev dün vermiş. Davede dilen çok seçilen azdı. Dün yemekliymiş siyafet var mı? Davet çok seçilen azdır Davetlileri yemeye çağırmış Davetlilerse gelmek istememiş karlarını Tekrar göndermiş Davet edilen çok Seçilen azdır Seçilen azdır Şah ziyafetim Hazır ve nazırdır Kestim bu ahir. Bilemez silisör Buyurun ziyafete Her şey hazır Davet edilen çok Seçilen azdır Fakat davetliler Gelmek istemez Tarlaya, dükkana Gider yaparız Hizmetkarlarını öldürür Kıyavet çok seçilen azdır Şah şöyle demiş Soldan bulun diye emretmiş Hizmetkarlar sokaklara çıkmışlar Kimleri buldularsa toplamışlar Ziyafet alanları doldurmuşlar Davet edilen çok seçilen azdır Davet edilen çok seçilen azdır Kervanım düğüne gelmez misiniz? Bu ziyafette oturmaz mısınız? Düğün giysiniz, giymez misiniz? Davet edilen çok seçilen azdır Davet edilen çok seçilen azdır